Oto Otogaz'dan herkese merhaba. Ben Emrah Çelik. Bugünkü montaj konumuz ki bu ara artık sık sık gelmeye başlayan Toyota Corolla'nın en yeni motoru 1.5 direk enjeksiyon 3 silindirli aracı. Toyota artık bu aracı... Üretmeye başladı Bu motor üretmeye başladı ve e, insanlar almaya başladıkça da e, sık sık dönüşümde karşılaşacağımız modellerin başına geliyor. Biliyorsunuz Türkiye'de Toyota çok sevilen bir araç. E, doğal olarak da satışta ve LPG dönüşümünde de bunu e, kat kat görüyoruz. 1.5 litre haciminde 3 silindirli direkt enjeksiyon teknolojisini kullanan bir motor. Artık Toyota'da direkt enjeksiyon teknolojisini benimseyen firmalardan Üçel otogaz olarak biz direkt enjeksiyon araçları çok bağlıyoruz. Bunun iki sebebi var. Bir kere kurumsal kimliğimizde tercih edilen bir firmayız. İkincisi de artık biliyorsunuz üretilen araçların 90 %95'i direkt enjeksiyon teknolojisine sahip. MPI motorlu eski nesil araçlar artık yavaş yavaş bantlara veda ediyor. Direkt enjeksiyon teknolojisi kullanılan araçlarda da zaten bizim en öncelikli tercihimiz Prince. Evet. Ama burada Atiker'de çok güzel bir iş yapmış. E, DI kiti Toyota'da çok başarılı. Müşterimizin tercihi Atiker oldu. E, testleri, yol koşullarındaki verileri gayet güzel. Uzun vadede de müşterimiz memnun kalacaktır. Başka bir dönüşüm videosunda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.